Selam aslan arkadaşlarım ben Şengül nasılsınız iyi misiniz inşallah iyisinizdir efendim sizler için Haziran ayında benim güçlü aslanlarımı neler bekliyor iş hayatınız aşk hayatınız sağlık durumunuz ekonominiz genel hayatınız Haziran ayında benim sağlam güçlü güçlü karakter olan güçlü bünye olan aslancıklarımı neler bekliyormuş efendim şöyle önce kahvemden başlıyorum sizler için Ardından tarotumdan çıkış yapacağım. Hadi bakalım aslancıklarım. Oo, artık feraha doğru mu gittiniz? Bakın çok fazla da bir şey çıkmamış. Yarısı boş, yarısı dolu çıkmış. Aman Allah'ım ne kadar güzel. Keşke hiçbir şey çıkmasa. Hiçbir şey çıkmasa bakın. Neden derseniz. Şu temiz yer başka. Bakın karanlık olan kısım başka. Temiz tertemiz çıktı. Hiçbir şeyin çıkmadığını farz edelim. Hayatını süper ötesi demektir. Ben daha ne diyeyim canlar. Bakın ferahlığı nereden nereye görüyor musunuz? İşte bu benim güçlü aslanlarım işte bu. Ha sıkıntı yok mu? Tabii ki de var. Dört dörtlük yaşantı yok. Ama çoğu gitmiş. Bakın bakın. Bakın çoğu gitmiş. Ne kadar güzel. Nazarı da fırlatıp atmışsınız. Hatta nazar gittiği gibi yerini balık almış. Ooo şurayı daha yeni görüyorum bakın. Sevgili aslancıklarım, bu bir miras olabilir. Gerçi ben daha tabağa gelmedim ama bu bir miras olabilir, bir şans soyunu olabilir. Lütfen Haziran ayı içinde şansınızı deneyin. Kredi olabilir. Kredi başvurusu yapmışsınızdır. Herkese şans soyunu çıkacak diye bir şey yok. Bu da ayrı bir şey. İş başvurusu yapmışsınızdır. Güzel bir iştir, o kalı bir iştir. Tamam, başlayabilirsin cevabı gelir. Bu da bir şanstır canlar. Bakacağız şimdi. Bakacağız ay ne kadar güzel. Aman Allah'ım bakın böyle bir şey yok. O kadar güzel tertemiz çıkmış ki bakın balıklar balık üstüne çıkmış. Aslancıklarım canlarım benim. Haziran ayı içinde sizde şans var. Çok güzel. Ve sizin adanız yerine gelecek. Haziran ayı içinde birçok aslanımın adağa yerine gelecek. Çünkü koyun nasıl atlıyor beyazlığa doğru bakın feraha doğru atlıyor resmen çok güzel çıkmış harika atlıyor ama arkadan da bir çekmeye çalışıyor böyle de bir şey var arkadan da tuhaf bir şekil canavar gibi koyununuzu çekmeye çalışıyor bakacağız bakacağız ama bir çok sıkıntınız gitmiş sizin şöyle bir bakalım canlar aa çok güzel hem de yani o kalı şekilde sizin bir çoğunuzun ada yerine gelecek benden size söylemesi iki kişi daha koyunu çekiştiriyor. Yani koyun derken koç koyun gibi boynuzlarından tutmuş getiriyor. Çok güzel. Tam üç tane üst üste balıklarınız var, şans var burada da var. Çok güzel. Şöyle bir çevirelim bakalım canlar. Bayanlarımızdan başlayalım. Ay çok güzel. Kelebeğiniz de çıkmış. Biraz küçük çıkmış ama güzel. ...nedir bu aman Allah'ım... ...kelebeğiniz küçük ama... ...kelebeğin hemen çevresinde de... ...iki tane de balık çıkmış... ...balık zaten maddiyat demektir... ...kısmet demektir... ...kelebek ise... ...geçmişte gecikmiş... ...bir türlü alamadığınız... ...mutluluğun size geleceğini... ...biraz küçük çıkmış ama canım... ...mutluluğun küçüğü büyüyor olur mu Allah aşkına... ...nedir... ...küçük çaplı sizi mutlu edecek... ...hepinize söylüyorum... Haberler alabilirsiniz. Biraz küçük çıkmış kelebek. Çevresinde de balıklar var. Üç tane balık var. Hatta iş başvurusu yapmışsınızdır güzel kardeşim. Veya baba evinde genç bir kızsınızdır. Mutluluğun küçüğü büyüğü olmaz. Bir anda karşınıza kısmet çıkabilir. Bekarsınızdır. Hiç beklemediğiniz anda güzel haberler gelebilir. Çok çok güzel bir şey. Gecikmiş mutluluk demektir kelebek bakın. Çok güzel. Şöyle bakıyoruz. Evet. Hmm. Evet çok güzel bakın çalışan bayanlarımız siz bayağı bir güç yapmışsınız aslanlar zaten güçlüdür ya valla güçlülerdir geçmişinizde bayağı bir sıkıntılarınız olmuş sizin aslan bayanları çalışan bayanlar öyle karanlık olmuş ki karanlığı geride bırakmışsınız iş hayatınızda artık güçlü adımlar atılmış ileri vadeli işler kurulmuş çalışan bayanlarımız çok güzel aşk hayatınıza gelince aşk hayatınız sıkıntılı çıkmış. Yani küslükleriniz var. Partnerlerinizle ayrılmışsınız geçmişte. Küslükleriniz var ve bu insanlardan size nasıl diyeyim bir mesaj gelebilir. Bir alo diyebilir veya bir buket çiçek gönderilebilir aslan bayanları siz ise hemen evet demeyeceksiniz. Biraz askıya alıp düşünmeye alacaksınız kendinizi. Onu da söyleyeyim. Öyle hemen seve seve evet demeyeceksiniz. Buna da hazirandan sonrasında bakacağız canlar. Çok güzel temiz temiz kalpleriniz çıkmış. Düğünler, nişanlar resmen çift çift dans ediyorsunuz. Barışlarınız bayağı çıkmış sizin. Sevgili Koç burcunun mizelleri. Gelelim Koç burcunun beylerine. Beyler Beyler siz niçin korkuyorsunuz Allah aşkına? İki boyutlu korkunuz çıkmış bakın. Bir yerde iki bütlüm duruyorsunuz. Yüzünüzü kapatmışsınız. Burada resmen. Bir yerde de nasıl diyeyim ya birinin arkasına saklanıyorsunuz. Ne alaka ne iş korkuyorsunuz. Niçin korkuyorsunuz? Çalıştığınız iş, iş hayatınızdan söz ediyorum bakın. Ya ticaret yapıyorsunuz da batmaktan korkuyorsunuz. Ya da çalıştığınız işten, kovulmaktan korkuyorsunuz. Kovulmaktan korkan Aslan Burcu'nun beyleri var. Delikanlıları var. Söylemeyeyim diyorum ama ama ben de gördüğümde söylemek durumundayım. Kovulacaksın güzel kardeşim. Maalesef. Ya tamam bayağı bir temkinlisin. Hani kusur yapmamaya çalışıyorsun ama maalesef bir hata sonucu. Nasıl diyeyim? Hani böyle bir şey zaten sakındıcı. Gözü çomak batar derler ya. Bir küçük hata sonucu ne yazık ki şok yaşayacaksın. Delikanlımız yaşayacak bunu. Aslan burcunun delikanlısı ne yazık ki o işten gidiyorsun. Aa, şunu da söyleyeyim. O iş git o işten gittin. İş mi yok oğlum? Boş ver. Olur mu canım? Hatasız insan olur mu? Bakın böyle bir şey yok. Zaten sen Hata yap da seni bu işten çıkartalım diye üstüne geliyorlar. Korku duymana gerek yok. Tamam bir hata olacak. Bu hata sonucu işine son verilecek. Şok yiyeceksin yani benden söylemez. Ben gördüğüm söylemek durumundayım. Gelelim çalışan beylerimize. Biraz yaşça büyük beylerimize. Onların da korkuları var. Onlar da yani normal değil. Üst üste çıkılmış burada katmer katmer. Onların da korkuları var. Ne korkuları var ya kredi çektiler borç içindeler batar mıyım acaba gibi korkular ya da işinden memnun değil bırakıp gidecek Çünkü kara kara düşünceleri çıkmış bayağı bir çevresinde karanlık çıkmış acaba aynısını ben bulabilir miyim Çünkü değiştirmek de istiyor gitmek de istiyor ikilem arasında kalmış risk almak istiyor yolun tıkalı bence gitme yolun tıkalı çıkmış Hiçbir yere kıpırdama az, çok işin iyisi kötüsü olmaz. Aşk hayatında kötü çıkmış bu arkadaşımızın, bu bey arkadaşımızın, kardeşimizin aslanların aslanları olan beylerimiz, aşk hayatınızda geriye bakış yapmışsınız. Bakın hemen altta karanlık çıkmış ama geriye bakış yapmışsınız. Ya kandırıldınız, ya aldatıldınız, ya da istediğiniz gibi olmamış bazı şeyler birlik deliğiniz örtüyü de çekmişsiniz zaten geçmişe geriye bakış yapıyorsunuz ama nasıl diyeyim böyle yolunuza da biri çıkmış aklınızda biri var o da biraz riskli o da biraz riskli biri hani sizi çok da mutlu edecek biri değil bu insan o da biraz sıkıntılı biraz sonrasına bakacağız canlar sonrasına bakacağız biraz aydınlığınız %60 55-60 arası onun dışı biraz karanlık çıkmış sizde 60 diyelim 60 55 demeyelim de %60'ınız artık sizin feraha ermiş aydınlanmış düğünleriniz çok çıkmış aslancıklar sizin çok güzel gelelim genç kızlarımıza ah benim genç kızlarımız nasıl da böyle önünü göremiyorlar birilerine aşık olmuşlar birilerinden etkilenmişler önlerini göremiyorlar tamam güzel karşı tarafta sizden etkilenmiş Güçlü enerjiler var aranızda. Çekim var. Tamamdır orada pek sıkıntı yok. Pek sıkıntılı biri görülmüyor. Gelelim aslanın ev hanımlarına. Ah canlarım benim plan proje yapıyorsunuz. Ya ev istiyorsun. Aslan ev bayanına söylüyorum. Ev hanımı yani. Ya ev istiyorsun ya ben şöyle bir ev istiyorum dayalı döşeyle. İşte ben şunu istiyorum bunu istiyorum diye. Hayalleri var. Bazı aslan bayanlarımızın planları projeleri var. Kenara bir şeyler bırakmışlar. Birikim yapmaya çalışıyorlar. Bir şeyler var. Ama her an kandırılıp dolandırılabilirsin güzel kardeşim. Biraz dikkatli ol olur mu? Biraz böyle bir karanlık yüz çıkmış. Hemen arkanda. Canlarım benim bir kandırılma durumun söz konusu olabilir. Ben bu insanı size söyleyemem. Yüzü görülmüyor zaten. Maskeli biri kandırılabilirsin. Hani yastık altı derler ya. Altınların olabilir, bir miktar birikmiş bir şeyin vardır. Hayaller kuruyorsun, ev alma hayali olabilir. Bu hayallerin çıkmamış ama hayallerin var. Sevgili aslan bayanı, artık her kimseniz kandırılma durumun var. Çalıntıya uğrama durumun var. Lütfen dikkatli ol. Tamam. Evet. Evliler süper çıkmış. Bakın yüzde sekseni diyebilirim. Aman Allah'ım böyle bir şey yok. Nereye gidiyorsunuz seyhate? Seyhatiniz çıkmamış sizin. Ama gidiyorsunuz. Kalpler, balıklar, evli çiftler süper. Zirveye doğru gidiyorlar. Mutluluk içinde. Sizler çok iyi çıkmışsınız. Gelelim sizin sağlığınıza. Şu aydınlıktan dolayı sizde aman Allah'ım böyle bir şey yok. Nasıl daha tırmanıyorlar ya. Yan tarafta daha tırmanmak verin ben. Resmen yukarıya tırmanıyorsunuz siz haziran ayı içerisinde çok enerjik olacaksınız canlar böyle nasıl diyeyim enerjik ateşli ah benim aslancıklarım onlar zaten ateş grubunun insanı lütfen bakın şans var sizde şans oyunlarını deneyin sevgili aslancıklarım kredi başvurusu yapmışsınızdır bunun haberi gelebilir ay çok güzel kalpler de çıktı harika Kredi başvurusudur. Beklemediğiniz anda büyüklerinizden, aile büyüklerinizden, bakın güzel insanlar, şöyle ben kendime çevirip bakayım canlar. Aile büyüklerinizden size miras kalabilir. Ya bu kadar bu dünyanın geneline baktığımızda bu binalar ne oluyor? Nereye gidiyor bunlar? Bunlar elbet herkes hakkı olanı alacak değil mi canlar? Lütfen hiç beklemediğiniz anda bir yerden toplu bir şey elinize geçebilir. Bir şans, bir şey. Lütfen iş başvurusu yapmışsınızdır bunun haberi gelebilir tamam sizin toplu şey düştü aşağıya ama kaderi silemeyiz. kader silinmiyor canlar o sizin kaderinizde var ise tamamdır bakın aynı da aynı şekliyle gördünüz mü bir taraf tamamen aydınlanmış şuradaki sıkıntıların gitmesi gerekiyor canlarım şöyle bir bakalım ay çok gelinler çıkmış sizde Gelinler gidiyorsunuz, düğünler oluşmuş tamam çok düğününüz çıkmış sizin çok güzel barışlar da harika görülüyor. Şöyle bir bakalım evet hmm, büyük de balığınız var çok güzel balığınız var güneş gibi parlayacaksınız canlar sizde harika adında T harfi olan L harfi, E harfi olanlar, S harfi olanlar, B harfi olanlar, A harfi olanlar mutluluğa doğru gideceksiniz. Çok güzellikler gelecek. Özellikle bu harftaki insanlara öncelik var kaderden. Canlarım benim. Çok güzel de haberler böyle barış haberleri olabilir bakın. Sevdiklerinizden haberler olabilir. Kredi başvurusu yapmışsınızdır. Bir miras haberi olabilir. Hiç beklemediğiniz anda iletişimleriniz sizlerin çok artacak canlar. Bir anda biri size alo diyerek bir yemeğe davet edebilir. Çok çok çok çok iletişiminiz artacak. Haziran ayı içerisinde çok sürprizli gelişmelerle karşılaşacaksınız. Söyleyeyim sizlere sevgili aslancıklarım. Az kalsın koç burcu diyecektim. Ateş ateşsiniz yani. Sevgili aslancıklarım benim. Güzel insanlar onlar güçlü insanlar. Şimdi bakalım benim tarotum ne söyleyecek? Ha şunu da söyleyeyim. Bakın tatile gittiğiniz yerlerde. Ya Şengül hep de karamsar şeyler söyledin demeyesiniz. Etki altında kalma durumlarınız var. Bu gelecek olan haberler karşısında sevgili aslancıklarım bay bayan hepinize söylüyorum. Aşık olabilirsiniz. Veya orada bir herhangi gördüğünüz. Seyhate gittiniz, tatile gittiniz, bir de böyle bir şey başınıza gelecek sizin, sizlerin. Bir ev görebilirsiniz. Bunun etkisi altında kalabilirsiniz canlar, aslanlar, bay bayan, hepinize söylüyorum. Bir iş görebilirsiniz. Aa ben de mi bu işi yapsam ki acaba gibi. Bunun etkisi altında kalabilirsiniz ya da aşık olabilirsiniz. Böyle hafiften, hafiften bir acı çekme durumları var. Acı çekmek derken kötü anlamda değil. Dalıp dalıp gitmeler. Anlatabiliyor muyum? Hani birine aşk duyduğunuz zaman acı mı çekiyorsunuz? Hayır. Şöyle elinizi çenenize koyup hoş bir şekilde dalıp gitmez misiniz? Bu şekil bir vaziyetiniz oluşacak sizlerin. Evet canlarım, sevgili aslancıkların etki altında kalacaksınız. Söyleyeyim, bir şeyler sizi etkileyecek. Çünkü bakın, kupa kralı çıktı. Kader değilsiniz diyenler var. Bana işte buyurun etki altıdır etki demek oluyor ki sevgili kardeşlerim inanılır gibi değil bakın gözünüzün önünde açmaya çalışayım sürtüne sürtüne kartlarım renk attı ama şöyle bir şey var canlar yeni destem olmasına rağmen kesinlikle kullanmıyorum niçin kullanmıyorum tıpkı bir muzu düşünelim muzun olmuşuyla yeni bitmişi bir mi? değil kartlarım olmuştur tam enerji bunlarda Bırakın yenileri Allah aşkına. Önemli olan yüzü. Tam enerji var bunlarda bakın. Şimdi ne dedim? Birilerinin etkisi altında ya aşk ya iş ya bina el gibi gayrimenkul gibi. Demek ki iş etkisi altında kalacaksınız. Bakın kartımız etki kartı. Acı çekme kartı. <gülüyor> Allah'ım be. Hep söylüyorum ya. Vallahi hep söylüyorum. Bu bu bu birbirini takip ediyor. Sevgili aslancıklarım benim işte buyurun iş hayatıyla alakalı gördünüz mü hmm. demek ki böyle gittiğiniz yerlerde işmiş göreceksiniz böyle iş proje gibi vesaire ah, keşke bunu ben de yapabilsem falan filan öyle her gördüğümüzde yapabiliyor muyuz hayata sunabiliyor muyuz canlar yapamıyoruz bu da böyle bir şey elverişli olmuyor hayatımız olanaklar yeterli olmuyor Hayalleri kuruyoruz, kuruyoruz. Bir şeyler olmuyor, olmayınca olmuyor, olmayınca da ne oluyor? İşte buyurun. Ah benim aslancıklarımı, bu yapılırım Allah aşkına. Sıkmayın canınızı, ölümlü dünya kimseye kalmaz Allah aşkına. Olduğu kadar olur canlarım ya. İş hayatında dediğim gibi. Ah be, burada da gördüm zaten özellikle aslan, aslan beyleri, delikanlılar değil, aslan beyleri. İş hayatında ya dükyanını değiştirmek istiyor ya çalıştığı işten memnun değil başka bir yere kafa takmış çünkü kafa takma olayı var gitmek istiyor ama tıkalı tıkalı caniko ben bunu söyledim güzel kardeşim yanlış anlamıyor ben bebişim derim canikom derim sizler benim güzel kardeşlerimsiniz ne dedim burada sakın deneme tıkalı görülüyor dedim tabii Haziran sonrasına bakmak lazım. İçiniz kararmasın güzel insanlar. Ha işte buyurun. Ey Allah'ım. Olur. O kadar olur. Kaderiniz, kısmetiniz Haziran ayı içinde buna müsaade vermeyebilir güzel kardeşim. Ne olur? Temmuz'da da olmaz. Bakarsın Ağustos'ta olur ya. Allah Allah. İlla ki bu kaderimiz ya işte... Şu... 30 Haziran'da ben bunu değiştireceğim diye bir şey yok. Veya 10 Haziran'da ben kaderimi değiştireceğim. Bu bizim elimizde olan bir şey değil. Anlımıza yazıldıysa bu kader değişir. Bunu zaten evren yapacağını yapar. Bakın etki altındasınız. Acı çekiyorsunuz. Yol tıkalı olduğu için. işte buyurun. Bir kırgınlık, bir pişmanlık, bir melankoli bir mutsuzluk durumu. Özellikle bey kardeşlerimde ne diyeyim gördüm çünkü burada yapacak bir şey yok güzel kardeşim ama sıkma canını bakalım hazirandan sonra kader bize ne gösterecek bunlar nasıl kalıcı değilse insan ruh hali de kalıcı değil hayatımızda kalıcı değil tamam gelelim aşk hayatımıza belli ki etki iş hayatıyla alakalıymış aşk hayatına gelince harbiden de yine bu beyimizi kastediyor çünkü gördüm Geçmişe örtüyü çekmiş, geriye bakışı yapmış. Çünkü aşk hayatında azize olduğu an üçlü oynuyoruz canlar. Sen, ben, o hesabı anlayın yani. Sen, ben, o. İyi öyle olsun tamam eyvallah. Aldatılmıştır. Bilemeyiz. Allah bilir. Ben tarotum bana ne söylüyorsa ben bunu söylemek durumundayım. Etki altında da olabilir, hala birilerini düşünüyor olabilir, çıkış yolu olabilir, bu kardeşimiz çıkmış zaten burada. Bunu bir kenara bırakalım. Aşık olabilirsiniz. Sevgili aslancıklarım, birilerine sevgi duyabilirsiniz. Geçmişin olumsuzluğuna örtüyü çekip yeni yeni aşklara, yeni yeni azizelere kafa yorabilirsiniz. Haa. Azize engelli olabilir. Yapacak bir şey yok. Herkes evlenecek diye bir şey yok. Saygı duyuyorum. Herkese saygı duyuyorum. Bundan dolayı çıkış yolları arayabilirsiniz. Engelli kişilere kafa takabilirsiniz. Bunları ben hatırlatmak durumundayım. Bundan dolayı çıkış yolları arayabilir. Bazı aslancıklarım. Hepinize söylemiyorum. Evli misiniz? Evliler için geçmişin olumsuzluğunu bir kenara bırakıp tekrar sevginizi, aşkınızı canlandırabilirsiniz. Birbirinize destek verebilirsiniz. Çünkü azize aile büyüklerini, aile desteğini, bir de evrenden destek gördüğünüzü söyler. Ama evli çiftler için evli değil de sevgili misiniz? İşte orada sıkıntı var. Onu bir kenara bırakıyoruz. Canlar şimdi eğil oturup doğru konuşacağız değil mi? Bundan dolayı da bakın bir sessiz diye çekilebilir evli çiftlerimiz. Sakinlik sessizlik hani çıkış yolu aramak değildir evliler için bir sessizliğe çekilip bir tatil yapmak ruhunu dinlemek isteyebilirler tamam hadi bakalım çok güzel gelelim sağlık durumunuza sağlık durumunuza belki bazı aslan arkadaşlarım ameliyat olacaklar öyle farz edelim çünkü risk kartı çıkmış sağlığınızla alakalı risk alabilirsiniz belki 3-5 yıldır ameliyat olmanız gerekiyor korkuyorsunuz. Çünkü var benim bile tanıdığım var. Yakınımda korkudan ameliyata gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Risk alabilir. Ben korkumu yendim. Benim için sağlık önemli. Ben masada ya kalacağım ya kalkacağım derler ya hani sevgili aslancıklarım. Bazı aslan arkadaşlarımız bunu yapabilirler. Tamam ameliyata girebilirler. Ne tür rahatsızlıkları varsa keskin bir şekilde karar alabilirler. Ardından da bir anda vazgeçip ikilem arasında kalma durumları var. Hasta olan arkadaşlarımız için söylüyorum. Bir anda tamam, ardından keskin bir şekilde eyvallah yine tamam, korkmuyorum. Ondan sonra bir tırt olayı, tırsıyorlar yani ikilem arasında kalma durumları. Bazı aslancıklarımın gözlerden de rahatsızlıkları meydana girebilir. Baş ağrıları olabilir, tansiyon sıkıntıları olabilir. Çünkü hem gözleri hem başı sarılı vaziyette bu insanların gördüğünüz gibi. Sağlık konusunda lütfen ne olursa olsun yine de doktorumuzu ihmal etmeyelim. Önce can sağlığı sonrasında mal sağlığı diyoruz biz. Bunu söylüyoruz sevgili aslancıklarım. Ha kötü mü? Yıkılan kule yok. Kalp yok gördüğünüz gibi. Birazcık böyle. Stres yapmıyoruz, sinirlenmiyoruz, üzüntü duymayalım, çok fazla kafa takmayalım, melankolo olmayalım. Mümkün olduğunca sakin. Sakinliğe çekelim kendimizi, dinlenmeye alalım, stresi sokmayalım canlar. Dünyenin düşmanı stres bitti, daha ötesi yok. Sağlığımıza biz bakacağız. Kendi doktorumuz, önce kendimiz olacağız. Sevgili aslancıklarım, melek kartımını unutmadan... Ne diyor meleğimiz? Coşkuyla atla diyor. Korkma, coşkuyla atla. Evren vereceğini verecek sana diyor. Coşkuyla atla. Gerisi gelecek diyor. Sevgili aslancıma lütfen korkmayalım. Efendim bu açılımımızın da sonuna geldik sevgili aslancıklarım. Bu açılımı beğendiyseniz beğeni butonuna basmanızı rica ederim. Abone olmayan arkadaşlarımız var ise abone olurlarsa kitlemiz daha çok genişleyecektir.